Merhaba sevgili koç, burçları ve yükselen burcu koç olanlar, 2023 yıllık yorumlara hoş geldiniz. Sevgili koçlar bu sene en sona kaldınız, sizlerden özür diliyorum. Koçlar biliyorum sabırsızdır, acelecidir ama biraz e, sabretmek için bence güzel oldu diye düşünüyorum. Ara ara böyle e, tersten veya baştan e, başlatıyorum zaten takip edenler bilirler. O yüzden e, eğer sizi üzdüysem şimdiden özür dilerim. Evet e, 2023 gündemine geçmeden önce şöyle bir 2022'yi gözden geçirelim. Özellikle Akrep Boğa hattındaki tutulmalarla beraber mali konular, parasal konular, ortaklaşa gelir gider dengesiyle alakalı. Büyük değişimler yaşadınız sevgili koç burçları. Tabi bu noktada zaman zaman satürnün, uranüsün etkileşimiyle beraber baktığımız zaman para kazanmak, kaynaklarınızı yönetmek, harcamalarınızı ve bütçe dengenizi sağlamak daha çok gündem maddeleriniz oldu 2022 senesinde. Bununla beraber Mars'ın ikizler burcu geçişiyle. Biraz daha aktif olmaya başladığınız, daha hareketli ve hararetli olduğunuz bir süreç söz konusu oldu yılın ikinci yarısında. Şimdi ise artık 2023 senesinde her birimizi etkileyecek büyük dönüşümler yaşayacağız arkadaşlar. Gerçekten 2023 ile beraber sanki bir devri kapatıyoruz, yeni bir devir açılıyor gibi düşünebiliriz. 2023'ün benim için de özel bir anlamı var. Çünkü sizlerle 2018 Ocak ayında bu kanal vasıtasıyla... E, tanışmaya başladık, e, buluştuk. Ve 2023 Ocak'ta da benim bu kanalda 5. yılım doluyor. Gerçekten 5 e, yıl nasıl geçti hiç bilmiyorum. Bu süreçte benim yanımda olan, birlikte çalıştığımız, tanıştığımız, arkadaş olduğumuz da birçok insan oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, aramıza yeni katılanlar varsa kanala abone olarak... Ee, yine videoları beğenerek, yorum yaparak, alma verme dengesine e, uygun e, davranabilir. Bununla beraber yine aşağıdan e, Instagram adreslerimi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve Telegram grubunun linkini de aşağıya bırakmış olacağım. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. E, orada da zaman zaman ufak ayrıcalıklar oluyor. Evet hemen 2023 gündemine geçelim. Biliyorsunuz 20 Ağustos 2022'de Mars 8'ler burcuna geçti ve 30 Ekim tarihinde de Mars retro harekete başladı. Bu retro hareket yeni yıla kadar sürdü. Aslında yeni yıla hem Mars retrodayken hem de Merkür retrodayken başlıyoruz. Yani hali hazırda 2022'yi tam anlamıyla kapattığımız söylenemez. 12 Ocak tarihinde Mars artık düz seyrine başlıyor ve tekrar ikizler burcunda ilerlemeye başlayacak. Burada özellikle retro sürecinde iletişimle alakalı bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte, anlamakta, anlaşılmakta sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Belki ufak tefek kazalar, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Araba alımı, satımı, trafikte e, takındığınız tavırlarla alakalı ufak tefek gecikmeler, engellemeler, problemler karşınıza çıkmış olabilir. Ama artık 12 Ocak tarihi itibariyle 30 Ekim sonrası yaşadığınız sıkıntılar ve durağanlık her neyse bunları çözmek adına fırsatlar yakalayacaksınız. Ve Mart'ın sonuna kadar da Mars yine İkizler burcunda ilerleyecek. Yani ikinci bir şans bizler için çalışacak. Geçtiğimiz yılın önemli bir gündemi olduğu için başlangıçta bu enerjiyle başlamak istedim. Mart ayına geldiğimizde Mart ayı gerçekten çok kritik. Aslında Mart ayı ile beraber 2023 başlıyor Hatta bir dönem başlıyor diyebiliriz 7 Mart tarihinde Satürn balık burcu transferine başlayacak sevgili Koç burçları biliyorsunuz Satürn geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca kova burcundaydı burada Satürn'ün kova burcu geçişiyle beraber daha çok arkadaş ilişkileriniz sosyal çevreniz kariyer gelirleriniz hak ettiğiniz ünvan terfi Belki itibarla alakalı sınavlar verdiniz çok çalıştınız ama belki hak ettiğiniz konuma ulaşamadınız terfi bekliyordunuz ama gecikti veya engellendi arkadaşlıklarla alakalı zaman zaman sınavlar verdiniz belki dost kazığı yediniz bilemiyorum tabii ki kariyer gelirlerinizi de düzenli bir artış olsa da tatmin etmemiş olabilir size geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca. Çünkü sınav konularınız bunlardı. Şimdi ise artık satürn balık burcuna geçiyor ve önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca 12. evimizde olacak. Satürn aslında 12. evi sever. Rahat eder. Ama tabii ki arkanızda sırtınızda gölge tarafınızda kaldığı için biraz kontrolü zor bir alandır. Satürn önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca balık burcunda özellikle spiritüel konularda, manevi konularda bir takım sınavları getirecek. Ve sizin de 12. evinizde üstelik balık burcunda bu etkisi daha yoğun bir şekilde hissedilecek. Burada inançlarınız, ruhsal farkındalığınız, geçmişiniz, bilinçaltınız, bilinç dışınızla alakalı bazı karmik durumlar yaşayacaksınız. Yani bugüne kadar aslında sizin hayatınızı tıkayan, önünüzü kesen konular neler Hangi blokajlarınız var? Bunlarla yüzleşeceksiniz. Aslında bu iki buçuk yıl gerçekten bilinçaltı çalışmaları yapmak adına çok faydalı. Çünkü siz hayatınızda, realitede bazı tıkanıklıklar yaşadığınız zaman hemen... 12. eve dönüp baktığınızda oradaki mesajı alacaksınız. Ama Satürn burada hani mesajı aldık ve kabul ettik şeklinde değil. Bunun için ne, ne yapmanız gerekiyor? Nasıl çalışmanız gerekiyor? Bunu iyileştirmek için, bununla mücadele etmeniz için, geçmişinizden beridir, belki çocukluğunuzdan beri getirdiğiniz aktarımlar, yargılar... Kodlar, bunlarla alakalı farkındalığınız çok yükselecek. Bazı kadarsel olaylar, kontrol dışı gelişmeler de yaşayabilirsiniz 12. evdeyken. Ama aslında bunların temel mesajı sizin kendi bilinçaltınızı ve kodlarınızı keşfetmeye yönelik olacaktır. Yani... Bunlarla alakalı çalışmalar yapıldığı zaman aslında çok faydalı ve verimli bir süreç. Tabii ki bunlar 2,5 yıllık bir döngü. Dolayısıyla hepiniz hemen belki 2023'te hissetmeyeceksiniz. Kiminiz 2024'te hatta 2025'te hissedecek olanlarınız da vardır. Ama böyle bir döngünün içine girdiğimizi belirtmek istedim. 12 Mart tarihine geldiğimizde benim önemli gördüğüm bir kavuşum var. Jüpiter ve Şiron kavuşumu yaşanacak. 14 derece koç burcunda sizin burcunuzda. Şimdi Şiron uzun zamandır burcunuzda ilerliyor sevgili koç burçları. Burada aslında çok zorlandığınız bir süreç yaşadınız. Yani kendinizle alakalı zaman zaman zorluklar yaşadınız, özgüven sorunları yaşadınız belki. Kiminiz imajınızla alakalı, kiminiz hal ve hareketlerinizle alakalı. Neden böyle yapıyorum, neden böyle oluyor, neden böyleyim, neden bunu düzeltemiyorum gibi zaman zaman sorgulamalara girmiş olabilirsiniz. Ama şiron biliyorsunuz yaralı şifacıdır. Bu süreçte evet bu yaraları alırken siz bir taraftan da iyileşmeye de başladınız. Ve 12 Mart tarihinde Jüpiter'in şiron'a dokunuşuyla beraber tam bir iyileşme yaşayabileceksiniz. Özellikle Jüpiter bu alanda kendinizle alakalı fark ettiğiniz sıkıntıları çözmenize yardımcı olacak. Olaylara daha geniş bir açıdan bakmanızı sağlayacak. Böyle düşünüyorsun ama bak bir de bu açıdan bak bir de e, bu yönünü gör gibi bir yaklaşım getirecek ve burada olayları, e, olaylara gösterdiğiniz hoşgörüyle beraber aslında neyi neden yaşadığınızı çok daha net bir şekilde anlayıp şifayı çalıştırabileceksiniz sevgili koç burçları. Umarım e, bu şifadan herkes e, nasibini alır. 23 Mart tarihine geldiğimizde Plüton'un Kova burcu transit'i başlayacak. Aslında bu transit hepimizi oldukça etkileyecek olan bir transit. Çünkü bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor gibi değerlendirebiliriz. Plüto bir burçta ortalama 15 ila 16 sene kadar kaldığı için hayatımızdaki bir döngünün de başladığını ifade edebiliriz. En son 2008 yılında Plüton'un oğlak burcu transiti başlamıştı ve 2008 yılından bu tarafa yükselen koçlar ciddi anlamda değişim ve dönüşüm yaşadı. Hatta güneşiniz veya ayınız koç burcuysa yine bu dönüşümleri yaşamış olabilirsiniz. Çünkü buraya kare görünümler aldınız. Aynı zamanda 10. evinizdeki Plüton toplum önündeki statünüz ve itibarınızı tam anlamıyla değiştirdi. Birçoğunuz medeni durumunu değiştirmiş olabilir, kariyeriyle alakalı değişimler yaşamış olabilir. Tabii ki 15 yıl çok uzun bir süre, herkesin hayatında hemen hemen bir değişim yaşadığı süre. Ama buradaki değişimler köklü değişimler olmuş olabilir sevgili Koç burçlarım. Bir tam anlamıyla mesleği bırakmaya karar verebilmiş. Olabilir medeni durumuyla alakalı kararları bu dönemde vermek zorunda kalmış olabilir. Yine resmi kurumlar, hükümetler, devletler, otorite konumundaki kişilerle zaman zaman çatışmalar yaşamış manipülasyonlara maruz kalmış olabilirsiniz. Yani size güç uygulayan, sizi manipüle etmeye çalışan güçlü figürlerle de e, muhatap olup mücadele etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Geçmiş olsun diyelim. Plüto'nun kova burcuna geçmesi sizi biraz rahatlatacaktır. Çünkü Plüto kova burcundan yükselenize güzel açılar oluşturacak. Ve Plüto'nun 11. elinize geçmesiyle beraber artık hayalleriniz, hedefleriniz için uğraşmaya başlıyorsunuz. Sosyal çevreniz değişecek, arkadaşlıklar değişecek. Çok güçlü arkadaşlıklar ve dostluklar kurabilirsiniz bu süreçte sevgili koçlar. Özellikle güç sahibi kimselerle aynı ortamlarda bulunabilirsiniz. Hayalleriniz için, hedefleriniz için istikrarla ve inatla çalışıp çabalayabilirsiniz. Burada tabii ki 15 yıllık bir süreçten bahsettiğimiz için hemen 2023'te bu etkileri yaşayacağınızı söyleyemeyiz. Her birinizin doğum haritası farklılık arz eder. Bir yılda plüto ortalama birkaç derece ilerleyeceği için özellikle yükselen dereceniz 0 ile 3 derece arasında ise bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedersiniz ama birçoğunuz belki de 2040'a yakın dönemlerde hissedecek. O zamanlarda Allah izin verirse yine buralarda konuşursunuz diye düşünüyorum. Evet, Mart ayını kapatmadan 25 Mart tarihinde Mars'ın Yengeç Burcu geçişi başlayacak. Mars'ın Yengeç Burcu geçişiyle beraber o meşhur altı aylık Mars 8'ler trans'ını artık geride bırakıyoruz ve Mars dördüncü elinize geçiyor sevgili Koç Burçları. Tabii burada iletişim hareketliliği, zihinsel performanslar sizi biraz yordu, çok koşdurmaca içerisindeydiniz. Şimdi ise ailevi konular odaklanacağınız bir süreç aktif bir çoğunuzun taşınma gündemi varsa yer değişimi gündemi varsa aile içerisinde huzursuzluk varsa bunlarla ilgilenmek zorunda kalacak ev kazalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim yine bu süreçte Aslında burada aktarmaya çalıştım artık Mars'ın ikizler burcu transitinin tam olarak son bulduğuydu yoksa tek tek Mars ve Venüs transitlerinden zaten yıllık yorumlarda bahsetmiyorum 20 Nisan tarihine geldiğimizde artık tutulmalar sürecini başlatıyoruz ve 20 Nisan'da koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet sizin burcunuzda yaşayacağız ve artık yavaş yavaş ay düğümleri sizin hattınıza doğru geriliyor sevgili koç burçları. Bu tutulmayla beraber de bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedeceğiz ve özellikle 29 derecede meydana gelmesi bu tutulmanın oldukça kritik bir süreçten geçtiğimizi gösteriyor. Birinciliniz de meydana gelecek e, ama kendinizle alakalı. Artık ayırdığına vardığınız konu, durum her neyse bu başlangıcı yapacaksınız. Yalnız bu başlangıcı yaparken e, geçmişten beri sırtınızda yük olan, kambur olan ne varsa atacaksınız. Belki bir çoğunuz büyük bir imaj değişimine gidebilir. Belki e, artık insanlara karşı takındığınız tavır tutum mizaçla alakalı sert kararlar alabilirsiniz kadersel kararlar alabilirsiniz ikili ilişkilerde göstermiş olduğunuz tavırları değiştirebilirsiniz veya gerçekten yenilendiğinizi ve güncellendiğinizi hissettirecek kadersel dönüm noktalarından geçebilirsiniz işte bunlar artık sizin birikmiş bagajınızı e, atmanız da mümkün olacak gibi gözüküyor çünkü 29 derece artık sana hizmet etmeyeni arkanda bırak der arkadaşlar. Evet, 5 Mayıs tarihine geldiğimizde e, Akrep Boğa hattının tutulmaları devam ediyor. 14 derece Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız ve sizin 8. evinizde etkili olacak. Zaten e, geçtiğimiz yıllarda 2 ve 8 hattı parasal konular, krizler, değer algısıyla alakalı ciddi sorgulamalar yaşadınız. Şimdi ise Akrep Burcu'nda meydana gelen bu ay tutulmasıyla ee, bir konuyu kapatıyorsunuz. Belki bir borcunuzu ödeyip kapatıyorsunuz. Belki e, bir davanız var. Özellikle mali konuları ilgilendiren nafakı olur, tazminat olur, hak ediş olur. Bunlarla alakalı bir davayı sonuçlandırıyorsunuz. Belki sizi çok yoran, çok zorlayan krizli bir meselenin artık sonuna geliniyor. Belki de çok derin bir bağ kopuyor. Belki de ruhsal anlamda büyük bir dönüşüm yaşıyorsunuz. E, sevgili koç burçları Özellikle mali konularla ilgili Net ve keskin kararlar alabilirsiniz. Keza eşinizin veya ailenizin maddi durumuyla alakalı gündemlerde dolaylı olarak sizi etkileyebilir gibi gözüküyor açıkçası. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde Jüpiter boğa burcu geçişine başlayacak. Bir süreliğine Jüpiter'in buradan geçişine şahitlik edeceğiz vakabinde tekrar burcunuza doğru gerileyecek. Tabi burada e, Jüpiter'in koruması altında olduğunuz için Jüpiter'in ikinci elinize geçmesiyle beraber mali konularda geçmiş yıllarda yaşamış olduğunuz sıkıntıları telafi edecek bir fırsat yakalayacaksınız ve 2024 senesi zaten genel adlarıyla bu konularda şans getirecek. Kendi değerinizi fark etmek, kaynaklarınızı kontrol etmek, gelirlerinizi ve giderlerinizi artırmak adına bir bereket enerjisi dönecek açıkçası burada baktığımız zaman döngüsel halde e, bereketten bahsedebiliriz. 17 Mayıs tarihine geldiğimizde Jüpiter henüz boğa burcuna ve Plüto henüz kova burcuna geçmişken her ikisi arasında bir kare görünüm oluşacak. 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda meydana gelecek bu etkileşim. Yani ikinci ev ve 11 ev. Daha çok sanki parasal konular gündemde kazançlarınız, gelirleriniz, Zam, terfi, yükselme, kendi değerinin farkına varma. mı? Burada e, özellikle mevcut işinizden memnun değilseniz, hak ettiğiniz tutarı alamıyorsanız, bununla alakalı herhangi bir eylemde bulunmuyorsanız, zam talebinde bulunmuyorsanız, terfi talebinde bulunmuyorsanız işte sistem sizi artık bu noktaya itebilir. Veya harcamalarınızı doğru bir şekilde yönetemiyorsanız, aşırı harcama ve tüketim yapıyorsanız bununla alakalı da sistemin biraz zorlukları ön plana çıkacak gibi gözüküyor açıkçası. Devam ettiğimde 1 Haziran tarihinde Jüpiter ve Kuzey düğümü kavuşacak. 3 derece boğa burcunda yaşanacak bu kavuşum ee, ve sizin ikinci elinizde. Demek ki mali anlamda e, bütçenizi e, şifalandıracak çok güzel kadersel bir destek alıyorsunuz. Burada lütfen karşınıza çıkan fırsatlara karşı. Ee, rahat davranmayın şımarık davranmayın lütfen bunu değerlendirin en çıkan fırsatlardan biridir ee, jüpiter bazen girdiği alana bir rahatlık getirir yani ne lazımcılık getirir ama sakın ha e, burada belki size hitap edecek yeni bir iş ek bir gelir elde etme imkanı veya kazançlarınızı yönetebilecek bir potansiyel getirecektir lütfen bu konuda kendinize güvenin yapabileceğinize inanın bunun size kaderin bir armağanı olduğunun bilincinde olun ve ona göre fırsatları değerlendirin derim. Evet, devam ettiğimizde 17 Haziran tarihinde Kuzey Ay düğümü artık burcunuza geçiyor sevgili koç burçlarım. Hayırlı olsun önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca da bu şekilde ilerleyecek. Tabi Kuzey Ay düğümü birinci yerleşirken Güney Ay Düğümü de tam karşınızda yedinci evinizde olacak. Demek ki artık... Kendi yolunuzu keşfetmeye başlıyorsunuz. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben bu dünyaya ne için geldim? Ben kendimi mutlu etmek için neleri gerçekleştirebilirim? Bu süreçte tabii ki güney düğümü ilişkiler yönünde olduğu için ilişkilerde karmik süreçler yaşayabilirsiniz. İlişkilerden kopmama eğiliminde olabilirsiniz. İlişkiye bağımlılık veya saplantı eğiliminde olma ihtimaliniz var. Ancak sistemin size mesajı şudur ki, ilişkiler yoluyla ne olursun kendini tanı keşfet ve kendi benliğini farket ve bunu kutla e zaten siz koç burcusunuz arkadaşlar yani benlik duygusu gelişmiş insanlarsınız. Dolayısıyla uzun süredir ihmal ettiğiniz böyle gündemleriniz varsa bir ilişki için veya partner için kendinizi feda etmektense o ilişkiyi kendi bireyselliğinizi de ortaya koyarak reformize edebilmek bence önemli olacaktır. Zaten sisteminde tutulmalarla beraber size aktarmaya çalıştığı mesaj bu. 1,5 yıl boyunca da yani 2024'ün sonuna kadar da bu konularda da deneyimler yaşayacaksınız. 23 haziran tarihine geldiğimizde ise plüto ve kuzey ay düğümü arasında sert bir görünüm var. plüto 29 derece oğlak burcunda, kuzey ay düğümü de 29 derece koç burcunda bulunacak. tabi arkadaşlar özellikle Analitik derecelerden bahsettiğim için bazen bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemeniz de faydalı olacaktır. sizin haritanızda birinci evde değil de ikinci evde meydana geliyor olabilir bu etkileşim. E, o minvalde e, değerlendirme yapmak önemli 0 e, derece olanlar için de e, yine bir sonraki burç 29 derece olanlar için de bir önceki burç önemli evet e, Plüto ve ay yardüğüm arasındaki bu kare görünümle beraber aslında geleceğinizi şekillendirmek adına hayat size şöyle bir şey sunuyor arkadaşlar sen ne istiyorsun ne istiyorsan o gerçekleşecek ama isteklerinde samimi ol ve isteklerinin sorumluluğunu almayı inisiyatif almayı bil yani kurban psikolojisine girmektense ben bunu istiyorum. Geleceğimle alakalı böyle bir beklentim var. Bunun için de elimden geleni yaparım gibi bir sürece evrileceksiniz. Tabii bu kolay değildir. Çünkü geleceğini ani bir şekilde şekillendirmek veya konfor alanından çıkmak, elindekileri kaybetme pahasını göze almak zordur elbette ama burada... Ee, dönüşüm sizinle beraber arkadaşlar kuzey düğümü burcunuzda kendinizi keşfetmenizi yeniden tanımanız gerekiyor ee, bunu yaparken de tabii ki siz e, mesajları görür ancak görmezden gelirseniz sert açılarda biraz sarsıntılarda yaşayabilirsiniz ama bunlar sizin iyiliğinize ve tekamülünüze hizmet eden sarsıntılardır yani bu nazardan bakarsak aslında sizin e, destekçilerinizdir ama siz özellikle 2023'ün ikinci yarısından 2024'ün sonuna kadar lütfen sistem mesajlarını daha açık gözlerle okumaya gayret gösterin. Evet bu senenin bir diğer görünümü ise Venüs Retrosu. Biliyorsunuz her sene birden fazla kez Merkür Retrosu yaşıyoruz. Artık hayatımızın bir rutini oldu. Herkesin, astrolojiyle ufaktan ilgilenen herkesin dilinde Merkür Retroları. Ama ben yıllık yorumlarda bu Merkür Retrolarına değinmedim. Zaten zamanı geldiğinde değiniyoruz. Ezbere cümlelerden çıkıp, kalıplardan çıkıp daha faydalı bir içerik hazırlamaya çalıştım. Ama biliyorsunuz ki her sene Venüs Retrosu veya Mars Retrosu yaşamıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl bir Mars retromuz vardı. Bu sene de Venüs retrosu yaşayacağız. 22 Temmuz'dan 3 Eylül'e kadarki süreçte Venüs Aslan Burcu'nda retro hareketli olacak. Evet, Öncesini ve sonrasını da hesaba katacak olursak Venüs'ün uzunca bir süre Aslan Burcu'nda kalacağını söyleyebiliriz. Bu sizin için iyi haber sevgili koç burçları. Çünkü Venüs aşk evinizde bulunacak. Yalnız olan koç Burçları için gerçekten bu ...çok keyifli aşklar yaşanabilir, güzel tanışmalar ve karşılaşmalar söz konusu olabilir. Yine mali anlamda projenizin kabul edilmesi, sanatsal faaliyetler, hobilerden gelen kazançlar, spekülatif kazançlar... ...risk aldığınız alanlardan gelen güzel deneyimler, keza çocuk haberleri, romantizm yaşayacağınız süreçler oldukça aktif olacaktır... Ancak tabi ki bu bahsetmiş olduğum konularda bilhassa retro süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşanabilir. Yani e, bu retro sürecinde eski aşklar tekrar gündeme gelebilir. Çocuklarla alakalı sorunlar varsa onlarla uğraşmanız gerekebilir. Yatırımlarınız risk altında olabilir. E, bu dönemde çok fazla risk alma eğiliminde olmamanız önerilir. E, ama öncesinde ve sonrasında yani Venüsün düz seyrinde bu alanlarda da e, güzellikler olacağı aşikar. Umarım e, keyifli gelişmeler olur sizler için. Bakalım neler olacak. Artık yazarsınız yorumlara. Evet 14 Ekim tarihine geldiğimizde ise ikinci tutulma döngüsünü başlatıyoruz. 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. 14 Ekim tarihinde ve e, bu tutulma artık yavaş yavaş 1.7 aksını hareketlendiriyor. Eğer yalnız koç burçları varsa venüsünde aslan burcu ziyaretinden sonra bu sene onlara yeni ilişkiler var gibi açıkçası mevcut ilişkileri devam edenlerinde ilişkilerinde yeni bir kadersel rota söz konusu olabilir hayatınıza giren insanlar oldukça kadersel olacaktır geçmişten insanların tekrar hayatınıza gelmesi mümkün olduğu gibi aranızdaki kadersel bağın yoğun olduğu insanlar da hayatınıza gelebilir. Yani mutlaka bir öğretisi, bir dersi vardır yani ruh kontratımızda. Dolayısıyla e, oldukça ilginç ilişkiler yaşayacağı da benziyorsunuz ki bu güneş tutulması e, bunu getirecektir. Tabii ki bu... E, Aşk ve gönül ilişkisi olmak durumunda değil. Bazen bir ortaklık, bazen bir kontrat, bazen bir danışmanlık hizmeti de olabilir. Yani doğru avukatı bulmak, doğru doktoru bulmak, doğru ortağı bulmak gibi bir tema da olabilir. Ama tabii ki evlilik ve aşk ihtimali de her zaman cepte arkadaşlar. Evet 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacak. İşte artık akrep boğa hattının son tutulmaları bunlar. Ee, i̇kinci evinizde meydana geliyor bu tutulma ve burada artık kendinizle alakalı bir farkındalığa ulaşıyorsunuz. Ben ne kadar değerliyim? Ben neyi hak ediyorum? Elimdeki kaynaklar ve ben, ben arasındaki ilişki nedir? Yani e, bereketle alakalı bir sıkıntı mı var? Belki de benim kendime verdiğim değerle alakalı bir sıkıntı var. Yani anlatabiliyor muyum? Burada manevi anlamda veya maddi anlamda bereketiniz, bolluğunuz ve değerleriniz noktasında artık bir konuyu nihai sonuca erdirmeniz gerekecek sevgili koç burçları. Evet yıl sonuna geldiğimizde ise 30 Aralık tarihinde Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter boğa burcunda düz seyrine başlayacak. Artık yavaş yavaş Jüpiter burcunuzdan uğurluyorsunuz ve ikinci evinize doğru misafir oluyor. 2024 senesi sizin için gerçekten bolluk ve refah senesi olacak gibi gözüküyor. Ee, sevgili koç burçları zaten ikinci yarıda bunun ufak sinyallerini de almaya başlayacaksınız. Gerçekten çok heyecanla bir solukta anlattım. Nefes nefese kaldım. Umarım bu yıl güzellikler, mutluluklar sizinle beraber olur. Bolluk ve bereket sizinle beraber olur sevgili koç burçları. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak, videolara yorum yaparak, videoyu beğenerek, beni Instagram ve sosyal medya hesaplarımdan takip edip aşağıdaki Telegram grubundan üye olarak etkileşimimizi artırabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu yıllar olsun. Sevgiler, hoşçakalın.